Halisiyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben elimizde Ömer Tarkamazlar. Tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmelerini sizler için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çek olsak. Twitch Tarkaber TV, Sosyal Cep Tarkaber, Pinterest Tarkaber, Ok Tarkaber, TikTok Tarkaber TV, Facebook Tarkaber, LinkedIn Tarkaber, Yay Tarkaber, Tumblr Tarkaber, İnsan Ahmet Tarkaber, Twitter Tarkaber. Reddit Grand Live 73.08 YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz saflarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber bültenimiz başlıyor. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İstanbul için son kez imsak vakti 04.38. Değerli izleyenler, diğer imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız Tarık Haber, diğer için imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız, istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'dan öğrenebilirsiniz değerli izleyenler. Burada dolar günü 19,39'a düşüşte, euro 21,29'a yükselişe altın, 1.244'e düşüşte, İstanbul borsası günü 5.51'e günü yükselişle kapattılar. Son dakika ben öyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki geldi. Naylon adayı millete umut diye uyutturmaya çalışıyorlar dedi. Son dakika ben öyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de iftar programında önemli açılamalarda bulundu. Millet İttifakı'na sert tepki gösteren Erdoğan, tekmelikleri masayı aylarca kazanamaz dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar dedi. İşte haberin detaylısı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki, naylon adayı millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar. 19 Nisan 2023-2033 son güncelleme, 19 Nisan 2023-2056. Medipol Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç Başakşehir-Fatih Terim Stadyumunda oynanıyor. Maçı Soğap Boğa yönetiyor. Maçta 30. dakikada Daniel Aleksic golü kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Özgür Özel açık söyleyeyim diyerek CHP'nin masasındaki son anketi açıkladı. CHP'nin masasındaki son anketin sonuçlarını Özgür Özel açıkladı. Özel'in açıkladığı anket sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu yarışı önde götürse de seçim ikinci tura kaldı görürüz. Özel anketlerle ilgili açık söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan 43'lere filan Kemal Bey 48 buçukta diğer iki adayın da biri 4 biri 2 alıyor ifadesini kullandı. İşte Özel'in anket sonuçlarına duyurduğu o açıklamasının detayları. Özgür Özel açık söyleyin diyerek CHP'nin masasındaki son anketi açıkladı. 19 Nisan 2023-16-15 son güncelleme, 19 Nisan 2023-16-15. CHP'nin masasındaki son anketin sonuçlarını Özgür Özel açıkladı. Özel'in açıkladığı anket sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu yarışı önde götürse de seçimin ikinci tura kaldığı görüldü. Özel, anketlerle ilgili, açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48, 48, 5'te. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor, ifadelerini kullandı. İşte Özel'in anket sonuçlarına duyurduğu o açıklamasının detayları. Takip et. Türkiye'de siyasetin gündemi seçime 25 gün kala yapılan son anket sonuçlarını konuşmaya devam ediyor. Anketlerle ilgili son çıkış CHP'den geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın ortak listeyle seçime katılması ile ilgili bu işbirliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz. Bu ittifak kıymetlidir, dedi. Anketlerle ilgili de konuşan Özel, açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48, 48, 5'te. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor, ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin Karaman'da, Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Millet İttifakı'nı anlatan Özgür Özel, şunları söyledi. Millet İttifakı, büyük mutabakatı gereğince Karaman'da ittifak ortaklarımız bizi destekliyor. Örneğin benim ilimde 4. sırada Deva Partisi, Sayın Aliye Kavaf var. Ankara'da 3. bölgede 3. sıra gelecek partisine ait. Bir başka ilimizde Saadet Partisi'nin kontenjanları var. Demokrat Parti'nin İstanbul'da kontenjanı var. İşbirliği 40 milletvekili daha fazla çıkaracaklarını ifade eden özel, bu işbirliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a ya yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz. Daha doğrusu bıraksak saray tarafından ele geçirilecek 40 milletvekilini, en kötü ihtimal 35 milletvekili, Millet ittifakında kalıyor. Bu sayede örneğin hiç ittifak yapmasak 300 e 300 beraber kalacaksak şimdi 335 e 265'lik bir denge oluşacak. Bunun için bu ittifak kıymetlidir dedi. CHP'nin masasındaki anketi açıkladı. Kemal Bey %48, 48, 5'ta. Özgür Özel, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin şunları söyledi. Bu seçim %50 56 1 ile alınacak seçim. 50 artı 1 alınabilmesi için kararsız olan gençlerin acaba ilk turda başka yere mi versen, ikinci turda böyle mi yapsan diyen gençlerin bu işi birinci turda bitirmeleri lazım. Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan 43'lerde filan. Kemal Bey 48, 48, 5'te. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor. O iki adayın bir seçim kazanamayacağı belli ama seçimin ikinci tura kalma riski var. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Riyak haberimizle geçiyoruz. <gülüyor> Operasyona 31 ekip, ekip ve 280 personel katıldı. İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katil zanlısı yakalandı. YF Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat iç, şirketi sahibi Zehra Çatalı tabancayla öldürmüştü. YF cinayetten bir ay sonra Diyarbakır'da yakalandı. 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan operasyonda bir adet Karaşnikov tüfek, bir adet tabanca, bir adet outfeyi ele geçirildi. Operasyona 31 ekip ve 280 personel katıldı. İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katil zanlısı yakalandı. 19 Nisan 2023-17-11 son güncelleme, 19 Nisan 2023-17-11. YF-45, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatalı, 40 tabancayla öldürmüştü. YF cinayetten bir ay sonra Diyarbakır'da yakalandı. 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 1 adet Kaleşnikov tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Takip et. Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenet Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatalı ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yefe, iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi. Diyarbakır'da yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da olduğu değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda cinayet şüphelisi YF yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen bir adet kalaşlı tüfek, bir adet tabanca, bir adet ağ tüfeği ve 75 adet fişe el konuldu. YF işlemleri Antalya'ya getirilecek. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Fransızlar ve Transler'i böyle duyurdu. Galatasaray Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Son dakika haberine göre Kördosberg'in 30. haftasında Alain Yarsov deplasmanlaşan Galatasaray rakibin 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sağ kırmızıların ikinci oyunu kaydeden Mario Ecardi için flash bir gelişme yaşandı. Fransız basını Galatasaray'ın Arjantin yıldızı için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar. Son dakika Fransızlar transferi böyle duyurdu. Galatasaray Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. 19 Nisan 2023-16.56 son güncelleme. 19 Nisan 2023-16.56 Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'in 30. haftasında Alanya Spor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 4-1 lig skorla mağlup ederek liderlemiştir. <gülüyor> Karşılaşmada sarı Kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Galatasaray'ın Arjantinli Yıldız için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri: Alanya Spor ile Galatasaray, Sportoto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Kırbayik Holding Stadyumunda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 4 birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Fransa'dan flash iddia. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun adalesinde bir sertleşme meydana geldiğini açıklamıştı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Arjantinli Yıldız için Fransa'dan flash bir haber ortaya atıldı. Galatasaray anlaşmaya vardı. Radyo Fransa'nın haberine göre Galatasaray, Mauro bon bonservisi için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardı. Borcu oyuncunun bonservisiyle alakalı herhangi bir bilgi ise verilmedi. Kendisi de kalmak istiyor. Ayrıca Mauro Öcerdi de Galatasaray'da kalmak istediğini belirtmişti. Teknik direktör Okan Buruk da Yıldız futbolcunun takımda kalmasını istediğini kaydetmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan İcadi, 14 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Herkes... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler... Tüm kiracıları ilgilendiriyor ev sahiplerinin fahiş kira için yeni yöntemi 1 Temmuz öncesi şimdi de tahliye talibinamesi istiyorlar. Konut kira fiyatlarına %25'lik tavan fiyat uygulaması 1 Temmuz'da sona erecek. Şu an için resmi olarak uygulanmasa da kira fiyatlarındaki artış oranı %70'i aşmış durumda. 1 Temmuz'dan sonra ne olacağı henüz netleşmezken fırsatçı ev sahipleri yine Harekete geçti. Bu kez de kiracılardan tahliye taahhütnamesi istemeye başladılar. Uzmanlardan ise konuya ilişkin kritik bir uyarı geldi. İşte detaylar. Tüm kiracıları ilgilendiriyor. Ev sahiplerinin fahiş kira için yeni yöntemi 1 Temmuz öncesi şimdi de tahliye taahhütnamesi istiyorlar. 19 Nisan 2023 14.00 son güncelleme 19 Nisan 2023 14.24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 Türkiye genelinde ortalama kiralık konut metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Şubat'ta %189,5 olurken fiyat ise 86,9 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da %138,5, Ankara'da %153, İzmir'de ise %182,1 oldu. Ortalama kiralık konut metrekare fiyatı ise Megakent'te 116 TL 9 kuruş, Başkent'te 60 TL 7 kuruş, İzmir'de 84,6 TL'ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Sinema yılmas iman 1 Temmuz'da sona eriyor. Konut kirasında fahiş artışının önüne geçmek için geçtiğimiz yıl Temmuz ayında %25 sınırı getirilmişti. Tavan fiyat uygulaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek ancak sonrası için yeni bir önlem alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil. Kira fiyatları artış oranı şimdiden %70'in üzerine tırmanmış durumda. TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık ortalamalara göre Nisan ayı kira artış oranı %71,20 olarak belirlendi. Arabuluculuk şartı getirildi. Ancak ev sahipleri bu dönemde de boş durmadı. Birçok yolu deneyerek yüksek kira almak peşinde koşan fırsatçı ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşananlardan dolayı mahkemelerde dava dosyaları doldu taştı. Son olarak alınan karar ile kiracı ve sahibi arasındaki anlaşmazlıklar için yargıda yeni düzenlemeleri içeren icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda arabuluculuk şartı getirildi. Ev sahiplerinin yeni yöntemi tahliye taahhütnamesi. Ancak ev sahiplerinin yeni yöntemi ise herkesi şaşırttı. Ev sahipleri kira sözleşmelerinin yanında bir de tahliye taahhütnamesi istemeye başladı. Uzmanlardan ise konuya ilişkin uyarı geçikmedi. Baskı altında atılan imza geçersiz sayılır. Tahliye tahvitnamesinin yazılı olması gerektiğini dile getiriyor. Tahliye tahvitnamesinin bir sözleşme olduğunu söyleyen avukat Sinan Keskin, Türk Borçlar Kanunu'ndaki genel hükümlere göre baskı altında imza atılması durumunda bunun geçersiz sayılacağını belirtti. Uzman isim emlak satış sitesinde yer alan ilan ve diğer delillerle mahkemeye başvurulması durumunda tahliye tahvitünün geçersiz sayılabileceğini ifade etti. Tüketici derneklerine başvurun. Keskin böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı takdirde hem ev sahibi hem de kiracının mağdur olmaması için muhakkak bir avukat ya da tüketici derneklerine başvurmaları gerektiğinin altını çizdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Binden kadın kooperatiflerine destek. haber ülkemiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz efendim. Rusya açıkladı Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduk dedi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya 4 2 adet MiG-29 savaş uçağı ile 2 adet Su-25 savaş uçağının vurulduğunu kaydedildi. Rusya savaşın başından bu yana düşürülen savaş uçağı sayısının 411 olduğunu da öne sürdü. Rusya açıkladı Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurdu. 19 Nisan 2023 2014 son güncelleme 19 Nisan 2023 2014 Rusya savunma bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna'ya ait 2 adet mik 29 savaş uçağı ile 2 adet su 25 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Rusya savaşın başından bu yana düşürdüğü savaş uçağı sayısının 411 olduğunu da öne sürdü. Takip et. Rusya savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Donetsk bölgesindeki çatışmalar esnasında Ukrayna'ya ait 2 adet mik 29 savaş uçağının ve 1 adet su 25 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, Arkov bölgesinde de bir adet su, 25 savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı. 411 uçak, 228 helikopter. Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukrayna'ya ait 411 uçak ve 228 helikopter, 3776 insansız hava aracı, İHA, 415 hava savunma sistemi, 4619 obüs ve havan topu ile 9617 askeri araç imha edildiğini bildirdi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'nin yeni. Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre YSK milletvekili kesin aday listesini onayladı. Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu YSK milletvekili kesin aday listesini onayladı. Yayınlanan listeye göre Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. İşte haberin detayları. Son dakika YSK milletvekili kesin aday listelerini onayladı. 19 Nisan 2023-1959 son güncelleme, 19 Nisan 2023-2058. Son dakika haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu, YSK milletvekili kesin aday listelerini onayladı. Yayınlanan listeye göre, Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi. Yüksel Seçim Kurulu'nun YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Kesin Aday Listesi, kurulun internet sitesinde yayınlandı. YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. Buna göre Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, AK ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İyi Parti 78, Memleket Partisi 87. Milliyet Partisi 87, Milliyetçi Hareket Partisi 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87. Safer Partisi. 75 seçim çevresinde seçime katılacak. Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bayram namazı saatleri 2023. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? CHP'den gelen teklifi duyurdu. Hamda da şimdi beklediğimiz oluyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberleri Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afat duyurdu. Son dakika haberine göre Adana'nın Sayın Beyli ilçesine 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat'tan yapılan açıklamaya göre depremin yerin 10,58 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildiriliyor. yandan Kandil Rasat Anis ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem. Afat duyurdu. 19 Nisan 2023 19.55 son güncelleme. 19 Nisan 2023 20.07. Son dakika deprem haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 10.58 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. CE yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Takip et. Son dakika deprem haberi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verileri paylaştı. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 10.58 km altında gerçekleşti. ya'ndan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak rapor etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bedava mı? Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyiciler. Son dakika haberleri. Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Ben aleviyim, alevi olmaz diyen bu sisteme tek. Son dakika haberleri. CHP Genel Başkanı ve Millet Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuyu konuşmanın vakti geldi ifadelerini kullanarak Saat 20.30'u işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun duyurusunu yaptığı paylaşım geldi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben Alevi'yim, Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur." diyecek misin? ifadesini kullandı. Son dakika Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. "Ben Alevi'yim. Alevi olmaz diyen bu sisteme 19 Nisan 2023-21.30 son güncelleme, 19 Nisan 2023-21.50'dir. Son dakika haberi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konuyu konuşmamın vakti geldi, ifadelerini kullanarak saat 21.30'u işaret etmişti. Kılıçdaroğlu duyurusunu yaptığı paylaşım geldi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, ben Aleviyim. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, seçime sayılı günler kala siyasilerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konuyu konuşmanın vakti geldi, sözlerini kullanarak saat 21.30 U işaret etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu duyurusunu yaptığı paylaşım geldi. Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışık kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız. Ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Arama, Beytülmale el uzatmam. Türk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum, mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onunla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Bu seçimlerimiz hem biz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var. Bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir ev verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat sürecektir ve diğer haberimize geçiyoruz. Maçta kırmızı kart çıktı değerli izleyenler. Şu an Medipol Başakşehir üstünlüğüyle maç devam ediyor 1-0. Maçta 74. dakikada sarı kart gördü. Medipol Başakşehir takımında Daniel Aleksic sarı kart gördü. İki savunmada zaten kırmızı kartta gördü ve oyun dışı kaldı. Maç sonucuna göre İstanbulspor Kaşanta Spor'u yakaladı. Gol düellosunda kazanan çıkmadı. Spartrosberg'in 30. altasında İstanbulspor ile Fratbord Tav Antalya Spor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Antalya bir gol düellosu dönüşen müsabakada kazanan çıkmadı. İstanbulspor ile Antalyaspor 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. İşte haberin detayları. Maç sonucu İstanbulspor kaçtı, Antalyaspor yakaladı. Gol düellosunda kazanan çıkmadı. 19 Nisan 2023 19:04 son güncelleme. 19 Nisan 2023 19:04 Sportoto Süper Ligin 30. haftasında İstanbulspor ile Fraportta Antalya Spor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan ve adeta bir gol duygusuna dönüşen müsabakada kazanan çıkmadı. İstanbulspor ile Antalya Spor 3-3 lük beraberlikte sonuçlandı. İşte detaylar. Takip et. İstanbulspor ile Fraport -Tav Antalya Spor, Sportoto Süper Ligin 30. haftasında kozlarını paylaştı. Adeta bir heyecan fırtınasının yaşandığı maçta tam altı gol atıldı ancak kazanan çıkmadı. Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanan müsabaka 3-3 lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Eduardo Roroca, 45. dakikada Mahamadouba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti. Antalya sporun sayılarını ise 42. dakikada Fernando ile 51. ve 88. P dakikalarda Hacirayt kaydetti. Bu skorun ardından İstanbulspor 28 puanla 15. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan Antalyaspor ise 33 puanla 10. basamakta yer buldu. İstanbulspor gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray dolu dizgin devam ediyor. A haberimiz devam ediyor ve diğer haberimizde Düşüyoruz değerli isteyenler, günün videosunda bugün bakan bir daha bakıyor, daha önce böyle bir şey görmedim diye. Dört bacaklı civcivi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce böyle bir şey görmedim dedi. En da bir köyde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü. Dört bacaklı civcivi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce böyle bir şey görmedim. 19 Nisan 2023 15.06 son güncelleme. 19 Nisan 2023 15.06. Elazığ'da bir köyde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü. Takip et. Elazığ'ın herkese bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Burak Aydın, kümesine gittiğinde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv ile karşılaştı. Civcivi gören Aydın ve vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Aydın, daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa dört bacaklı civciv bile karşılaştık. Yaşayacak mı bilmiyoruz, inşallah yaşar. Duyanlar gelip bakıyor dedi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sevgilide korkutan hortum meydana geldi. vatandaşlar saniye saniye kaydetti. İstanbul'da yer yer yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'un sahil şeririndeki bir ilçesi olan Silivri'de çekilen görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İlçeyi etkili e, olan yağmurun ardından gökyüzünde hortum oluştu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüler. Silivri'de korkutan hortum. Vatandaşlar saniye saniye kaydetti. 19 Nisan 2023-21-20 son güncelleme 19 Nisan 2023-21-20 İstanbul'da yer yer yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'un sahil şeridindeki bir ilçesi olan Silivri'de çekilen görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İlçede etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde hortum oluştu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Takip et. Ramazan bayramında parçalı ve çok bulutlu hava öngörülen İstanbul'da yağışlı hava yer yer etkisini gösteriyor. Silivri'de de akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gazi Tepe mahallesinde görüldü. Silivri'nin Gazi Tepe mahallesinde gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bu olayı vatandaşların cep telefonuna yansıdı. İstanbul'da şaşırtan hava olayı. Allah'ım sen bizi affeyle. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bedava mı? Ana haber örgütlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Cüller haberimizde geçiyoruz. İstanbul'a büyük dönüşüm başlıyor. 695 bin konut tamamlandı. İki yeni uydu kent kurulacak. 2012 yılında tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde başladan kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bugüne kadar 3.300.000 konutun dönüşümünü sağlandır. Şehir-i ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan açıklamalar kapsamında İstanbul'da ise oyunda toplam toplam 695.000 bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlanırken kentteki riskleri azaltmak için iki yeni uydu kent oluşturmak için düğmeye basıldı. İstanbul'da büyük dönüşüm 695.000 konut tamam. iki yeni uydu kent kurulacak. 18 Nisan 2023-15.58 son güncelleme, 19 Nisan 2023-8.21. 2012 yılında tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında bugüne kadar 3.300.000 konutun dönüşümünü sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'da ise 10 yılda toplam 695.000 bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlanırken kentteki riskleri azaltmak için iki yeni uydu kent oluşturmak için düğmeye basıldı. Takip et. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla İstanbul'dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesini tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle 3 milyon 300 binası konutun dönüşümü sağlandı. Bakanlık olarak kentsel dönüşüm çalışmalarında yerinde gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket edildi. Bugüne kadar ülkemizde 3.300.000 konutun dönüşümünü sağladı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun %65 yine denk gelen 55 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda yaşıyor. 81 ilde 922 ilçede 250.000 konutun dönüşümü devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİB eliyle 37.000 sosyal donatısıyla birlikte tam 1.180.000 sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi. Deprem tehdidi başta olmak üzere afet risklerine maruz konumda bulunan yerleşim alanlarımız ve özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu da göz önünde bulundurulduğunda 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda hedef, kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut, bağımsız birim bırakmamak. 2022 yılında kentsel dönüşüm kapsamında 19.000 liste yapı yıkıldı, 164.000 bağımsız birim yapıldı. İstanbul'da büyük dönüşüm, 39 ilçede 695 binası konutun dönüşüm süreci tamamlandı. 93 binası konutun dönüşümü devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde sahada 250.000 konutun kentsel dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hamlesiyle 10 yıllık süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde bakanlığımız, vatandaşımız ve özel sektörümüz eliyle toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Bakanlığımız eliyle sahada devam eden çalışmalar kapsamında 93 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor. Anadolu ve Avrupa yakasında yapı stoku güçlendirilecek. İki yeni uydu kent kurulacak. İstanbul'da 1.3 milyon binada 6.5 milyon bağımsız birim bulunuyor. SİPİ olarak tespit edilen 1 milyon 500 bin bağımsız birimden 300 bin bağımsız birimin ise acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bu noktada bakanlık tarafından uygulanması planlanan projeyle İstanbul'a ilave nüfus getirmeden iki yeni uydu kent oluşturulacak. Anadolu ve Avrupa yakasında 500 erbin konut olmak üzere geriye kalan konutları da yerinde dönüştürerek kentteki yoğunluğu azaltıp yeşil alanı arttıracak iki uydu kent kurulacak.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 Güngören ilçesinde Toskoparan ve Genç Osman, Şişecan, mahallelerinde yıkılarak inşaatı devam eden 1387 bağımsız birim bulunuyor. 239 bağımsız birimin Toskoparan 4. etap inşaatına başlanacak. Toskoparan 1, etaptaki 144 bağımsız birimin teslimi yapılmıştır. Toskoparan ve Şişecan'da toplam 588 bağımsız birim için kura çekilişleri tamamlandı. Zeytinburnu, Zeytinburnu ilçesinde telsiz ve beş telsiz mahallelerinde toplam 587 bağımsız birimin yapı ve Merkezefendi Efendi Mahallesi Arnavut 526 bağımsız birim için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Beş telsiz rezerv yapı alanında ise 260 bağımsız birimin yapımı tamamlanmış olup teslimlerine başlandı. Bağcılar, kentsel dönüşümle bağcıların sivriyetine yakışacak şekilde konutlar yapıldı. Sentin yoğunluğu azaltılarak sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalar vatandaşlara teslim edildi.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 İlçede imara açık olmayan bölgelerdeki konutlar için yıkım kararı verildi. 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Birinci etaptaki 2030 bağımsız birinin teslimi yapıldı. İkinci etaptaki 1461 bağımsız birinin inşa çalışmaları ve kura işlemleri tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim süreci başladı. Üsküdar, Üsküdar'da afete karşı dirensiz, şehrin sirvetine uymayan gece kondu ve binalar yıkıldı. Yerine zemin artı üç, katı geçmeyen, depreme dayanıklı, modern binalar tasarlandı. Üsküdar'da kentsel dönüşümün tamamlandığını noktalarda hayat yeniden başladı. Camlıca Camii ve çevresinde, Kirazlıtepe, Fera, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 7084 konutluk kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. 551 bağımsız bölüm tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim edildi. 2620 bağımsız birimin ihale süreci tamamlanarak yapım süreci devam ediyor.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 Bendik, Orta ve Dumlu Pınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 142 bin metrekare alanda toplam 1747 konut, 281 dükkanın yapımına başlanıyor. Orta ve Dumlu Pınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabının da çalışmalarına başlandı. 900 bin metrekare alanda yer alan 3.200 bin riskli yapıyı bakanlığımızın kire yardımı ve destekleriyle dönüştürülecek. Bendik merkez çarşı bölgesinde bulunan riskli binalarımızı da yeniliyoruz.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 CHP İzmir Milletvekili Özcan purçu istifa etti. Neden listeye koymadınız Direkt istemetti. Yüzde bir bile oy alamayacak partilere dediler CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçuk partisine istifa, etti. i̇stifa kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklayan Purçu CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir roman vatandaşına geri verilmediğini ve bu nedenle de istifa kararı aldığını ifade etti Purçuk. Bir tane roman vatandaşını neden listeye koymadınız, neden yok saydığınız zamanları CHP sistemde bulundur. CHP İzmir Milletvekili Özcan Furçu istifa etti. Neden listeye koymadınız diyerek sitem etti. Yüzde bir bile oy alamayacak partilere. 19 Nisan 2023-17.52 son güncelleme 19 Nisan 2023-18.01 CHP İzmir Milletvekili Özcan, Burcu Partisi'nden istifa etti. İstifa kararını TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklayan Burcu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir roman vatandaşına yer verilmediğini ve bu nedenle de istifa kararı aldığını ifade etti. Burcu, bir tane roman vatandaşını neden listeye koymadınız? Neden yok saydınız romanları? CHP'ye sitemde bulundu. Takip et. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesini gerekçe göstererek CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Purçu, mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 10 farklı ilinden 9 Roman vatandaşının CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu ancak bu kişilerden hiçbirinin CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu listelerde yer almadığını söyledi. Bu durumun roman vatandaşlarda üzüntü yarattığını belirten Furçu, bahar gelecek derken romanlar kışı yaşadık dedi. Neden yok saydınız romanları? Roman vatandaşların birçok sorunu olduğunu ve muhalefet milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde bu sorunları dile getirdiğini kaydeden Furçu, bir tane roman vatandaşını neden listeye koymadınız? Neden yok saydınız romanları? diye sordu. Türkiye'de yaşayan 6 milyon romanın 4 milyon oyu olduğunu anlatan Purçu, bu roman vatandaşlarımızın oylarını neden yok saydınız? Bir kişinin bile oyu çok önemli derken, tiğitler atarken 6 milyon roman vatandaşın oyunu neden görmezden geliyorsunuz? Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu? Romanlar size ne yaptı? İfadelerini kullandı. Purçu, aday listesinin kesinleşmesinin son gününe kadar düzeltme beklediğini ancak hiçbir roman milletvekili adayına listede yer verilmediğini aktardı. %1 bile oy alamayacak partilere kaç tane milletvekili verdiniz? İzmir'de, Kemalizm ırkçılıktır, diyen bir genel başkan yardımcısının birinci sıraya konulduğunu söyleyen Purçu, bunun İzmirlilere hakaret olduğunu öne sürdü. Ali İbrahim sofrası'' dedik, Ali İbrahim sofrasında romanlar var mı?'' sorusunu yönelten Purçu, listelerin ekipçilik anlayışta yapıldığını savundu. Millet İttifakı'nda yer alan partilere verilen kontenjanı eleştiren Kurçu, %1 bile oy alamayacak partilere kaç tane milletvekili verdiniz? Romanlardan bir aday koyamadınız mı? O dört partiyi toplayın, Türkiye'deki roman oylarına bile yaklaşamaz, diye konuştu. Özcan Kurçu, 22 yıllık parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, roman dernekleri ve federasyonundan roman aday gösterilmemesine yönelik tepkilerin bu kararında etkili olduğunu belirtti. Milletvekilliğinden de istifa etmek istediğini dile getiren Furçu, meclisin kapalı olması nedeniyle dilekçesinin kabul edilmediğini bildirdi. Bir gazetecinin itirazlarınızı genel başkana ilettiniz mi sorusuna Furçu, ilettim, bir sonuç alamadık. Sizin gibi birçok kesimi unuttuk, olabilir, çalışmaya devam edin diye bir cevap aldım, yanıtını verdi. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tehtifakı Cumhurbaşkanı Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberi göre Atay İttifakı başkan adayı Sinan Okan oy oranını açıkladı. Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler geldi. Son dakika haberine göre Atay İttifakı başkan adayı Sinan Okan katıldığı bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Anketlere göre %7 ila %9 oranında oyumuz vardı yani Sinan Okan. Mevket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan olan oy oranını açıkladı. Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler. 19 Nisan 2023-22.06 son güncelleme 19 Nisan 2023 22:26 Son dakika haberine göre, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunuyor. Anketlere göre %7, 79 oranında oyumuz var, diyen Sinan Oğan'ın Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi. Ate İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk Televizyonu'nda katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İttifakın oy oranını açıklayan Oğan'ın Muharrem İnce ile ilgili sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum, diyen Oğan, Ate İttifakı'nın oy oranının 7, 9 civarında olduğunu söyledi. Medya Muharrem Bey'i tüketti. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor, ifadelerini kullanan an, şunları kaydetti. Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde. Sayın İnce'nin medyada bir takım şeyler oldu. Fatih Altaylı programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalog. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var. Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları: Biz birinin oyunu bölmüyoruz, bize ait orana sahip çıkıyoruz. Muharrem Bey CHP genel başkan adayıydı. En son CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı. Oy kitlesinin ana eksenini CHP seçmeni oluşturuyor. CHP'nin adayı var. Sayın Erdoğan da siyasal istan ve muhafazakar kitlenin adayı. Türkiye'nin siyasal yelpazesi içinde Türk milliyetçileri, Atatürkçüler gerçeği var. Bu kitlenin adayı yoktu. Türk milliyetçilerin ne milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a ne de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçen diye Kılıçdaroğlu'na evet demez. Türk milliyetçilerin ne domuz bağı ne kandil dağı der. Bizim Atatürk ve Türk milliyetçileri adayı olarak çıkmamız tabanı konsolide etti. Şimdi amacımız ikinci halkayı konsolide etmek. Son haftada yüzde otuz ulaşıp ikinci tura kalmak. Ta ittifakı durduğu yerde başka ittifaktan gelmesi nezaketsizlik olurdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce'den seçim güvenliği ile ilgili randevu istedim, lütfedip görüştüm. Sayın Erdoğan'dan da istedim. Lütfederlerse görüşürüz. Biz Cumhurbaşkanı adayları olarak konuşuyoruz, sizin kavga etmenize gerek yok mesajını vermek istiyorum. Türk siyaseti Sinan Oğan'ı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak tanıyordu ama Cumhurbaşkanı olarak yeni yeni tanıyor. Türk milleti Sayın Erdoğan'ın bağıran üslubundan yoruldu. Sayın Kılıçdaroğlu da sürekli yenilmesinden yoruldu. Eğer bir sevap varsa ikisi ortağı, günah varsa iki taraf ortağı. Biz buna körne siyaset diyoruz. Biz geleceği konuşmalıyız. Gençlerin bize inanılmaz ilgisi var. Bir genç arkadaşımız espri yaptı, dedeleri pisten alalım dedi. Gençler farklı bir Türkiye ve dünya özlemi içerisinde. Sayın Özdağ ile 8 ay önce bir araya gelip işbirliği zemini konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu bu işe kilitlenmiş görüyordum. Mansur Bey aday olsaydı ben aday olmayacaktım. Burada hedefim Türk milliyetçisinin, Atatürkçünün Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetmesine destek olmak. Türk milliyetçileri kendi adayını çıkaracaktır ve destekleyecektir. Nitekim bunu yaptık. Bir günde 50 bine yakın imza topladık. Her kesimden insanlar bize imza verdi. Şu anda bu işin çelik çekirdeğini Atatürkçü ve Türk milliyetçileri oluşturuyor. İki hafta önce Sayın Muharrem İnce'nin bu seçimin sonuçlarının mutlak değiştirici olduğu konuşuluyordu. Bugün Sinan Oğan'ın yükselişini konuşuyoruz. Sahalarda 2002'nin havası var. Oy tabanları bize başka şey söylüyor. Millet İttifakı ve CHP'nin adayı Sayın Kılıçdaroğlu Sol, Sosyal Demokrat bir isim. Oy oranı %25'tir. %32 olmaz. Sayın Erdoğan'ın %20, 25'tir. Hadi %30 olsun. Hadi HDP'ye de verin. %30'luk kitle Atatürkçü ve Türk milliyetçisidir. İyi Parti'nin tabanının büyük çoğunluğu İyi Parti'ye oy vermekle beraber Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. İyi Parti ve MHP'nin Türk milliyetçisi seçmeni bana oy verecek. Ben Kürt kardeşlerimden oy alacağıma inanıyorum. Iğdır'a doğdum, büyüdüm. Kürt kardeşlerimle top oynadım, aynı ekmeği yedim. Kürt kardeşimle empati kuracak olan benim. Bütün Kürtlerin oyunu alacağım demedim. Milletvekili seçilirken Hızır'a çok ciddi oy aldım. Kürt kardeşlerimin hepsi HDP'ye oy vermiyor. Kürt vatandaşlarımızın %99 bu bu ülkeye bağlı. %1'lik kitle HDP'nin üst yapısı terörle mesafe koymayan. Türk bayrağından rahatsız olan bir yapı. Cumhur İttifakı'na eklemlenen Hüdapar, Türkiye'de Yeşil Kürdistan kurmak istiyor. Millet İttifakı'na HDP HDP'de Türkiye'de Kızıl Kürdistan istiyor. Bizim atı ittifakının teröre mesafesi nettir. Biz ikinci tura kalacağız. Ortaya prensip koyacağız. Biz istişare kültüründen geliyoruz. İkinci turda biz kalamazsak, diyeceğiz ki muhataplarımıza, bizim sizi ikinci turda kazandırma potansiyelimiz var şu terörle iltisaklı yapıyı uzaklaştır, diyeceğiz. Milli bir duruş sergile, milli meselelerdeki protokolümüzün altına imza at. Ortaya milli protokol koyacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık değerli izleyen bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. İzmir'de korku yaşandı. Halat koptu. Gökdelen'de asılı kaldılar. İzmir'de yürekli ağza getiren bir olay yaşandı. Bayraklı içerisinde bulunan bir gökdelen'de temizlik yapan işçilerin halatı koptu. İskere'de asılı kal kalan işçiler binaya defalarca çarptı. İşçilerin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi. İzmir'de korku dolu anlar, alat koptu, gökdelende asılı kaldılar. 19 Nisan 2023-1921 son güncelleme, 19 Nisan 2023-1930. İzmir'de yürekleri aza getiren bir olay yaşandı. Bayraklı ilçesinde bulunan bir gökdelende temizlik yapan işçilerin halatı koptu. İskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı. İşçilerin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi. Takip et. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. Binaya defalarca çarpan iskelede bulunan iki işçi, korku dolu anların ardından kurtarıldı. Olay, saat 17.30 sıralarında Mansuroğlu mahallesinde bulunan bir gökdelende meydana geldi. Binanın camlarını temizledikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu iskelenin halatlarından birisi bir anda koptu. Halatın kopmasıyla iskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı. Merdivenlere ip atıp kendilerini sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Halatın kopmasıyla bir süre iskelede mahsur kalan iki işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Veya izleyenler bu haberimizle birlikte tarihhaber.com Haber.com haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haberimizle olan tarihhaber.com'a bekleriz. Sistemize yalanan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar dileriz. Hoşçakalın.